...successful and productive uh, two days uh, workshop, um, iyi çalışmalar. Ee, hepimize kolay gelsin insan hakları ve demokrasinin nelerlemesine katkıda bulunacağımız bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere. Hem nicel hem nitel olarak sivil toplumun ve hak örgütlerinin yaptığı çalışmalarda bir sayılarında bir artış var. Asturumuz aslında buydu. Bu mesele biraz daha açığa girmekti. Bugün üstümde e, gri ve siyah çizgili bir kazak var. Çeşit bir türlüyle şöyle.